Selam oğlak arkadaşlarım ben Şengül nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle Haziran ayında benim dürüst oğlaklarımı çalışkan oğlakçıklarımı biraz da sinirli oğlaklarımı Haziran ayında ne bekliyor iş hayatınız aşk hayatınız ekonomi durumu genel olarak hayatınızda neler ceryan edecek şöyle önce kahvemden giriyorum ardından tarottan çıkacağım sizler için Sevgili oğlakçıklarım için şöyle bir bakalım evet sıkıntıların çoğu artık gitmiş bakın fincan aydınlamaya başlamış zaten kökten de artık nazarı zara atmışsınız birçoğunuz atmış. Sevgili oğlakçıklarım yalnız hayat biraz karışık çıkmış sanırım. Bakın çok karışık her şey birbirine girmiş. şöyle bir bakalım sevgili oğlakçıklarım canlarım dürüst insan onlar onlar haksızlığa gelemez onlar. Sinirlenmesinde ne yapsınlara? Öyle güzel insanlara bu yapılır mı? Aman Allah'ım. Direkt olarak bakın. Dikkatimi çeken küslerde barış olması. Herkes birbirine sarılıyor. Ne kadar güzel. Çok güzel. El ele, göz göze, diz dizisiniz. Küslerinizde çok barış çıkmış. Bir de hangi burcumuzda çıktı? Şu an hatırlamıyorum. Bir de onda çok çıktı. Bir de sizde çok çıktı canlar. Tabi Oğla gelene kadar kaç tane burcu çektim hatırlamıyorum ki çektiğim orada kalıyor. Çok güzel harika küs olmayalım değil mi küs olmayalım canlarım benim efendim şöyle bir gezdirelim şöyle bir evirelim çevirelim bakalım benim oğlakçıklarımı neler bekliyor sevgili oğlakçıklarım güzel insanlar tam bazılarınız aslında harfler çıkmış da ah benim şu gözlerim yok mu? A harfi var. Resmen belli. E harfi var. L harfi var. Y harfi var. Hmm, var da bazı harfler de onlar biraz küçük. S harfi var. Evet. Yine T harfi var. Yine A vermiş. Tam peraha ermişsiniz güzeller. Tam rahatladım derken bakın kökten kopmuş. Tam rahatladım derken bir rüzgar mı geldi ne oldu fırtına mı vurdu ne yaptıysa tekrar sizin yukarıya doğru çıkacağınız ferahı sanki duvara boya çekerler ya aynı onun gibi olmuş bakın tam feraha gidiyoruz derken bu harfler şöyle bir fırça geçmiş oradan hı <gülüyor> Allah'ım be bir sıkıntı durumları tekrar üst kısmınızda cereyan etmiş canlar. Ama geçici mi? Tabii ki de geçici. Adeta bakın açık renkte. Koyu değil. Merak etmeyin. Bu nedir? Haziran ayı içerisinde biraz daha sıkıntılarınızın devam edeceğini söyler. Hafif bakın burada da bir topluluk var. Bir şey var. Evren bir yerden alıyor ama bir yerden de vermeye çalışıyor. Yok aç mezarlığı yok derler bizde. Sevgili oğlakçıklarım takmayın kafaya. Sıkmayın canınızı. Evet şöyle bakalım. Şimdi bayancıklarımızdan başlayalım. Oğlak bayanlarımız, çalışan bayanlarımız, güzel insanlar. Kara kara ne düşünüyorsun Allah aşkına? Sıralanmışlar da üstelik. Kara kara düşünme. Hedefi belirlemişsin. Bir hedefin var, bir projen var. O hedefin seni güzel yere doğru getirecek güzel kardeşim. Çünkü hafif önünde bir çizgi çıkmış ama temiz yere doğru gidiyorsun. Yalnız... Aşk hayatında sıkıntı var güzelim. Aşk hayatında sıkıntı var. Şöyle ben sana sıkıntıdan söz edeyim. Nasıl edeyim bilmiyorum ama edeceğim, edeceğim. Burada bir yıkım meydana gelmiş. Bakın burada patlama meydana gelmiş. Yıkım yaşanmış. Aşk hayatında yıkım yaşanmış. Aldatıldığını mı gördün? Çünkü başlar çıkmış burada gövde yok. Aldatıldığını görmüşsün, kandırıldığını görmüşsün küsmüşsün karşı partnerinle. Bu eşin olabilir, sevgilin olabilir. Bu karşı partnerin sana tekrar barış uzatacak. Ama gel gör ki yine sağlam değil. Bir süre sonra yine aynı yapacak. Biraz şehvet peşinde bu insan. Canım benim şehvet peşinde. Daldan dala konma durumları var. Ama karar senin. O ayrı bir şey. Ben onu söyleyeyim. O da başka bir Gelelim beylerimizin iş hayatına. Ah benim beylerim, güzel kardeşlerim, sevgili oğlakçıklarım. Bey kardeşimiz burada arkasını dönmüş. Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun arkaya? Kandırıldın mı daha önce? Borca mı itildin? Ya da girdiğin işte ömürlük zannettin de altı ay çalıştırdılar seni de. Ömürlük zannedip altı ay sonra çıkışını mı verdiler? Öyle bir geçmişe bakış yapmışsın. Ah o eski günler dercesine ama şu an iyi yere doğru gidiyorsun. Bakın tertemiz yere doğru gidiyorsun şu an. Boşver geçmiş, geçmiş, geçmişte kalmış. Sıkıntı etmeyeceksin. Bir, ikincisi zaten bazı gerçekleri de güzel kardeşim. Her neyse kabullenmiş. Gülerek bakıyor arkasına. İyi, güzel, harika. Gelelim bu arkadaşımızın aşk hayatı da sıkıntılı çıkmış. Bakın. Karşı partneriniz, eşiniz mi, sevgiliniz mi her neyse size destek vermemiş. Araya set çekmiş güzel kardeşim. Niçin set çekmiş? Ya iş hayatında kandırıldın, ya bizi batırdın. Senin yüzünden sıkıntı çektik. Ne bileyim aileyi iyi koruyamadın, beni mutlu edemedin gibi hatalar yaptığını düşünüyor ki... Siz de zaten kabullenmişsiniz hatanızı güzel kardeşim. Hatayı kabullenmişsin bir anda da böyle bir atağa geçip karşı partnerin gönlünü almak istiyorsun ama partner araya baya bir mesafe çekmiş. O mesafeyi atlatmak lazım. Baya bir mesafe çekmiş. Yani Haziran içerisinde barış görülmüyor. Mesafe derken bu insan başka bir şehre de gitmiş olabilir. Güzel kardeşim bayağı bir mesafe var atlama zor görülüyor. Bakalım Haziran sonrası barış görülecek mi hayatınızda? Evet sevgili benim oğlakçıklarım olabilir ufak tefek yanlışlıklar, yanlış anlaşılmalar hayatımızda olur. Ama her şeye rağmen onlar iyilerdir ve onlar başkalardır, evine yerine bağlı insanlardır, güzel insanlardır. Her zaman söylerim oğlakçıklar, marifetlidir, dürüst insanlardır. Ha kötüler yok mu? Var, onları saymıyoruz. Bizim işimiz özlerle, öz olanlarla. Özünde her zaman oğlak süper insandır. Biliyorum, biliyorum. Benim kızım da oğlak. Biliyorum arkadaşlar. Ha, kızım oğlak diye söylemiyorum. Aman Allah'ım böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bir tane yalana ta çocuğun tahammülü yok ya. Dürüst. Yanlış da olsa doğru da olsa çocuk açık ve net gerçeği söylüyor. Doğruya doğru yanlışa yanlış. Biliyorum. Tanıdığım oğlak arkadaşlarım var. Güzel insanlar. Marifetliler. Başarılılar. Ah be. Oluyor işte böyle oluyor bazen oluyor canlar ya Vallahi oluyor Biraz o yüzden dolayı bakın buralarda biraz karışıklıklar çıkmış Ev hayatında Ev hanımları Karman karışık çarman çorman Çoluk çocuk her şey birbirine girmiş Ama merak etmeyin bakın Üstünüz tertemiz çıkmış Islanmadan dereden Geçilmiyor güzel kardeşlerim Kolay değil az kaldı okulların Kapanmasına şöyle bir derin nefes alırsınız Merak etmeyin Her şey birbirine girmiş Ev hanımlarında bir şeylerin ev hanımları etkisi altında kalmışlar. Ya bir işin etkisi altında kaldılar. Komşunuz, bir arkadaşınız çalışıyor olabilir. Bir şeylerin etkisi altında kalmış bu bir. İkincisi bazı başak bayanları ah canlarım benim hafiften bir gözyaşı, bir üzüntü çekiyorlar. Neden? Çünkü eşleri yurt dışına çalışmaya gitmiş ama o kazanmaya gitmiş çalışmaya gitmiş güzel kardeşim biraz sabret dönecek o gittiği yer temiz gürülü bak tertemiz burada boynu bükük duruyorsun ama tertemiz gittiği yer merak etme gelecek kazansın gelecek adam yuvası için gitmiş merak etme evet sevgili aman Allah'ım aman tanrım benim genç kızlarım güzel insanlar niye böyle oldunuz siz gözünüzü seveyim ya bir yalanlar bir dolanlar hayatınızda almış başını gidiyor. Güzel kızım. Sevgili oğlak kızım. Sevgilisi olan oğlakcığım. Veya evinde, baba evinde sevgilin yok. Kandırılabilirsin. Bakın sevgilisi olanlara da özellikle söylüyorum. bütün Hepiniz için söylemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Sevgilisi tarafından oyuna gelebilirsiniz. Sevgiliniz Başka birine aşık olmuş. Güzel kardeşim söylemek durumundayım. Sevgiliniz başka birine aşık olmuş. Ala vera, dala vera zaten bazı oğlak kızlarımız da olayı fark etmişler. Olayı fark etme ile birlikte yerle bir bitmiş durumda. Yapacak bir şey yok kızım. Aman evli değilsin, bir şey değilsin. Beni istemem, beni hiç be Takmayın öyle şeylere kafayı. Bir kızı bin kişi ister ne demişler bin kişisel bir kişi alırmış yürüsün gitsin diyeceksin yapma bunu ya Allah Allah karşımdaki insanın kalbi başka biri için atıyorsa ben onun bedenini yanımda gördüğüm an cinlerim tepeme çıkar böyle bir şey var mı ya ha, tamam. bazen sevmişsinizdir kalbe söz geçmez ama yapacak bir şey yok düşün taşın kalbini soğutacaksın bitti çünkü zaten yerle bir olmuşsun ya şu hale bak Herif üstünde çiğniyor resmen. Çünkü karşıdakinde aklı, kalbi ona atıyor. Yapma, bunu yapma. Salla gitsin. Sağlık açısından biraz böyle korku içinde, endişe içinde olan hafif böyle elli yaş üstü beyler, bayanlar var. Canlarım benim, merak etmeyin. Bakın muayenelerden de geçmişsiniz. Sağlık. Açısından haber bekliyorsunuz teselli diyelim biz buna güzel hani öyle çok ağır değil teselli haberleri alacaksınız sağlık açısından hani öyle cenaze menaze gibi şeyler çıkmamış biraz sinir durumları var boynuzlar falan çıkmış benim ay sinir var sizde ben biliyorum ya oğlaklar haksızlığa dayanamaz onlar sinirli insanlar canlarım benim. Benim burada gördüğüm özellikle evli çiftler gayet iyi. Uzun vadeli planlar, projeler yapıyorlar. Tatil planları yapanlar var. Farklı tatil yerlerinden ev almak isteyen, oralara yerleşmek isteyen Başak Burcu. Tabii artık her şeyini ayarlamış. Çoluğu çocuğu büyütmüş olan Başak Burcu ailelerine söylüyorum. Onlar güzel planlar, projeler derdindeler. Hiç merak etmeyin. Tamam o da güzel. Tertemiz. Artık torun torba sahibi olmuşlar. Şöyle Akdeniz'e Ege'ye doğru yerleşmek isteyenler var. Gelelim genç delikanlılarımıza. Ah benim genç delikanlım nasıl da mücadele veriyorsun burada çatır çatır çalışıyorsun. Kendini aklamaya çalışıyorsun. Merak etme yardım göreceksin. Ya patronun ya iş arkadaşların ya da akrabaların. Çevren, annen, baban Birileri destek verecek sana, yardım edecekler. Çünkü aşk hayatında da ailen sana destek veriyor. Hep yanındalar. Ah oğlumuz güzel oğlumuz diye. Merak etme güzel destekler görüyorsunuz. Sevgili oğlak burcunun güzelleri. Hadi bakalım. Efendim güzel insanlar bakın mutlaka sıkıntılarımız var. Görüyor musunuz? Benim oğlakçıklarımı nasıl bunaltmışlar. Ama bir yerde bir toplu bir şey var burada bakın. Hep de kötü değildir. Bir miras haberi alabilirsiniz. Çünkü sizin Murat Çam ağaçlarınız bakın artık kendini göstermiş Haziran ayı içerisinde. İş başvurusu yapmışsınızdır. Bunun haberi gelebilir. Kısmetler gelebilir. Evli, bekar, yanmışsınız. Ayrıldınız vesaire Hiç beklemediğiniz yerden haberler gelebilir. Güzel insanlar, canlarım benim. Çok güzel. Barışlarınız var. Herkes sarılıyor. Hayırdır? Sevgilim, oğlakçıklarım, uzaklardan misafirleriniz geliyor sizin. Yurtdışı dışı olabilir, Almanya olabilir, Amerika olabilir. Bu nedir Allah aşkına? Bu nedir? Gözünüzü seveyim. Herkes sarılmış resmen. Ne kadar güzel bir şey ya. Herkes birbirine sarılıyor. Düğünler var, neşeler var. Bir tane yılanınız da çıkmış. Aman Allah'ım. Arada kıvrılmış bir vaziyette tamam tamam. Sıkıntının aşağıya inmesini istemiyor. Tamam o istemesin. O istemesin ama biz onu büyük dedi karganız, leş karganız çıkmış canlar. Karga, leş kargası. Tamam. Karganın ben bir bölümünü attım. Karga insana dönüştü. Leş kargası bakın insana dönüştü resmen ve üstelik de erkek. Bakın ben genelde cinsiyet vermeyi sevmem. Genel açılım olduğu için. Erkek düşmanınız var resmen az önce samimi söylüyorum sirkerken göstermedim Allah'ım ya yarabbim karga adama dönüştü düşmanınız erkek canlar dikkat edelim lütfen evet sorumluluk altında ezilen ev hanımları var bayiler var iş hayatında sevgili canlarım bir erkek daha çıktı düşmanınız lütfen düşmanlara dikkat edelim sizin sıkıntılarınızın gitmesini istemiyorlar. Tam atınız sizin oluşmak üzereyken atınızın başını resmen karga yemiş. Baş yok bakın atınızın başı yok. Ve bu atınız bakın bu atınız tam siz murada ereceğiniz derken adında F harfi olan E harfi olan insanların hakları elinden alınmış. Murada erememişsiniz. Benden söylemesi. Bu iki erkek sizin muradınıza engel olmuş. Bir de adında A harfi olan, tekrar bir de A harfi belirdi. Evet canlar, adınız olur, soyadınız olur. M harfi, N harfi, V harfi de tekrar belirdi. M harfi, N harfi, L harfinde olanlar kalp sıkıntıları almışlar. Bunlarda yoğun barış görülüyor. Çünkü temiz yere doğru gideceksiniz bakın. Üstünde de hemen fare kuyruğu var. Düşmanlara dikkat. Sizin barışmanızı, mutlu olmanıza engel olabilirler sevgili kardeşlerim. Ama şunu da söyleyeyim ben size. Bakın burada 5 sayısı çıkmış. Bu Haziran ayı açılımı 5 ay sonrasında artık toplu halde söylüyorum. Bakın 5 ay sonrasında çünkü bu engellerin aşağıya tamamen inmesi lazım. Sevgili oğlakçıklarım 5 ay sonrasında tamamen bu düşmanlarınız veya düşmanınız her kimisi onlara aşağı indireceksiniz. Resmen gidiyor. Bakın, bir şekilde bunlar aşağı yenecekler Hiç merak etmeyin. Özellikle de benim burada aldığım his balıklarda çıkmış. Sizde miras sıkıntısı var burada. Burada miras sıkıntısı var. Bu erkekler her kimisi, bakın kardeş olabilir, amca dayı hala olabilir. Sallıyorum şimdi. Amca, dayı gibi, kardeş gibi miras durumları, mirasla alakalı şeyler bunlar. Nasıl da bakın direniyorlar, inemezsin diyorlar. Sıkıntı inemez. Bir taraftan da yılanı göndermişler. Hiç merak etmeyin, inecekler aşağıya. Yok öyle. Kul hakkı yenmez, merak etmeyin. Sevgili oğlakçıklarım, lütfen şeytana dikkat edelim. Sinirli çıkmışsınız. Öfkeli çıkmış benim oğlakçıklarım. Yapmayalım lütfen canlarım benim. Her şeyin başı stres, stres, stres. Tamam. Stres yapmıyoruz güzel insanlar. Ah be benim başakçıklarım, ah başakçıklarım. Onların hakkını yiyenlere ben ne diyeyim bilmiyorum ki. Ne yazık ki bizim ülkemizde bunlar olağan şeyler. İş mirasa geldiği an... Kardeş, kardeşin düşmanı kesiliyor. Biliyoruz, bu bir gerçek, değil mi? Ah be, ah be güzel kardeşim. Bakın, aha işte buyurun. Ah, iki tane geldi. Her zaman söylüyorum, ah benim başakçıklarım. Her zaman söylüyorum, çayım, tarotum, kahvem, taşım, şunun, bunum. Birbirini mutlaka takip ediyor. Bunların içinde gizli güçler var. Burada gizli güç var. Böyle bir şey yok ya. Ağlamayın güzel kardeşlerim. Ağlama yok. Ağlamayın. Güzel haberler gelecek sağlığınızla ilgili. Dedim ya korku içinde olanlar var. Allah'ım Rabbim bakın. Korkmayın korkmayın. Güzel haberler gelecek. Teselli de olsa. Küçük çaplı da olsa güzel haberler alacaksınız sağlığınızla alakalı. Şimdi iş hayatınızdan başlayalım. Sevgili oğlakçıklarım, efendim verim geliyor, verim söyledim zaten. Özellikle bayanlar hedef belirlemiş. Beyler ise battılarsa, çıktılarsa, da girdilerse bir şekilde zaten çoğunu atlatmışlar. Artık gerçekleri olduğu gibi kabullenip gülüp geçenler var. Geriye bakıp gülüp geçenler var yani güçlü enerjilerle donanmışlar artık tamam yaza da girdik güzel güzel işlerini yapacaklar yani hem kader bakın imparatoriçe de kaderden söz eder yaşadığın olumsuzluk de diyor artık bu geride kaldı güçlü enerjiler güçlü çalışma arzusu verim yapacaksın oğlak diyor. Şanslı döneme doğru gidiyorsun. Akıllı ol. Sessiz ol. Biraz kendini dinlemeye al. Daha artık kanma, kandırılma. Olmadık yerlere imza atma. Ortaklık kurma, kefil olma diyor. Sevgili kardeşlerim kefil sıkıntısı çok gördüm burada. Tamam iş hayatınız bu bakın. Şanslı yere doğru gidiyorsunuz. Bolluk, bereket, verim geliyor. İmparator çenin üstüne daha yoktur. Şanslı yere doğru gidiyorsunuz. Lütfen dinle. Sessizliğe çekil. Kapanı dinle. Akıllı ol. Akıllı düşün. Ondan sonra işine aynen devam ediyor. Şuradaki açılımın bay bayan hepiniz için aynı şey geçerli. Sevgili kardeşlerim, gelelim aşk hayatımıza. Oğlan, genç kızı gördüm zaten burada. Hemen ayak kısmına karşı partnerin sevgilin çıkmış sen zaten yerli birsin demiştim ya buyurun işte sevgili genç kızım boşver olma böyle lütfen böyle olma beni istemeyeni ben hiç istemem bundan dolayı ruhen kendini ölmüş bitmiş gitmiş hissediyorsun böyle bir şey yok böyle bir dünya yok bu nedir güneş ufukta mavi umutlar devam ediyor karanlık şu an karanlığı yaşıyorsun yarın gün aydınlanacak lütfen kendine gel bir an önce ayağa kalk sıkıntıları askıya al at gitsin ama atmıyor benim genç kızım etkisi altında kalmış aşık karşı tarafa bundan dolayı bir kriz durumları korku endişe acaba ben onu kaybeder miyim yapma zaten karşı taraf başka birine aşık olmuş yapma bunu sal gitsin Kal gitsin diyorum. Onun dışında lütfen evli olanlar şunu üstünüze çekmeyin. Sizinki güzel çıktı. Tamamen genç kızlarımız buradaki. Samimi söylüyorum. Bitti. Gelelim sağlık durumunuza. Hamile olan sevgili oğlakçıklarım. Başınız dönebilir. Mide bulantıları baş gösterebilir. Malumunuz hamilelerde bunlar olan şeyler... Sıcaklardan dolayı, güneşten dolayı beylerimizin de midesi bulanabilir. Güneş çarpabilir, başınız dönebilir. Çünkü bulantı kartıdır. Mide bulantısından söz eder. Bunlara karşı dikkatli olalım. Burada ağlayan ise bay bayan, özellikle de 50 yaş üstü teyzelerimiz, abilerimiz öyle diyelim. Biraz böyle bir ağlama durumları var. Ağlamayın güzel kardeşlerim. Muayenelerden geçmişsiniz. Güzel haberler gelecek. Güçlü adımlar atacaksınız. Tamam ben düşündüğüm gibi sağlığımı yitirmemişim. Boşu boşuna üzülmüşüm diyeceksiniz. Bunu yapmayın tamam. Güzel haberler gelecek. Hani ya işte 50 yıl yaşayacaksın diye haber gelmeyecek. Korktuğum gibi değilmiş diye haber gelecek güzel kardeşim. Şimdi eğri oturacağız doğru konuşacağız değil mi bu gözyaşını dökmemiş olacaksın pişmanlığı duymamış olacaksın güzel kardeşim hamile bayanlarımız lütfen güneşten uzak tutalım kendimizi dışarısı yanıyor aman Allah'ım yandı bugün ortalık yandı ki ne yandı bir hamile buna dayanabilir mi lütfen hepimiz için söylüyorum güneşten korunalım güneşte lütfen dışarıya çıkmayalım ya da gölgeleri tercih edelim Sonra ağlarız böyle. Niçin ağlıyoruz? Oysa ki hamileydik. Uzun vadeli planlarımız vardı. Çocuğumuz dünyaya gelecekti değil mi? Bunu bu şekilde yorumlayacak olursak sevgili kardeşlerim ağlamıyoruz. Güzel haberler gelecek. Bakın sonsuz güçlü adımlar, güzel enerjiler gelecek. Sevgili oğlakcıklarıma, canlarıma benim hiç merak etmeyin sıkıntı yok. Çıkmadık da umut kesilmez. Ne diyor meleğimiz? Böyle olmayın. Yüreğindekini söyle diyor. Lütfen. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde de sevginin pembe gülleri açar diyor. Tamam pembe gülleri açar. Bunu normaller için söylüyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu anormal mi? Bu anormal. Bu anormal. Şimdi bu niye anormal? Evlisiniz, evliler iyi çıktı. Tamam evlilere lafımız yok canlar. Baba evindeki genç kızlar resmen bunlar. Bu anormal. Çünkü gördüm karşılarındaki partner başka birine aşık olmuş. Ben bunu şimdi normal diyemem ki. Zaten partner yalanla dolanla yaklaşmış buna. Başka birine bu şekil aşık olmuş. Kadersel aşkım sensin diyor. Bakın tekrar açılıma başladım. Aşığım diyor, seviyorum, benim gerçeğim sensin diyor. Fakat benim oğlağımın genç kızına yalan söylüyor. Onunla gönül eğlendiriyor. Buyurun oğlağın genç kızı bunu hak etmiyor. Şimdi bu kız buradan kalkıp, onu sevmeyip başka birine gönül vermiş birine sevgisini nasıl sunsun? Doğru mu? Tabii ki de değil. Meleğimiz bunlara hitap etmiyor siz birbirini seven eşler sevgililere hitap ediyor tamam hadi bakalım üç kişi arasında mekik dokuyan ama birine aşık diğeriyle şehvet yapanlara seslenmiyor sadece şu kızımıza diyor ki meleğim kalk diyor kalk seni istemeyeni sen istemeyeceksin korkuya yer yok diyor çünkü sevgi yok korku da yok bitti ne diyeyim canlar ya ne yapayım ben de böyleyim ah be, benim oğlakçıklarıma bu yapılır mı evet efendim bu açılımımızın sonuna geldik her şeyin hayırlısı olsun yapacak bir şey yok bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim abone olmayan arkadaşlarımız var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun